Herkese merhaba. Bu videoda metal nasıl tonlanır? Bunu anlatacağım. Burada gördüğünüz cam bardak çizimini bir önceki derste yaptık. Eğer cam nasıl tonlanır? Bunun anlatımını görmek isterseniz bir önceki dersi izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve bu videoda da metal tonlamasıyla devam ediyoruz. Önceki videoda camı tonlarken demiştim ki geçişleri yaparken çok sivri bir şekilde yapmıyoruz. Daha bu yumuşak bir şekilde yapıyoruz. Çünkü cama baktığımızda sivri sivri çizgiler görmüyoruz. Daha böyle yumuşak geçişler görüyoruz. Çizgisel anlamda. Ama metalde daha sert çizgiler göreceğiz. Daha belirgin çizgiler göreceğiz. Yine camda olduğu gibi belli belirsiz yerlerde direkt koyudan açığa geçeceğiz. Parlaklık etkisini yaratmak için. Fakat çizgilerimiz daha sert olacak. Evet. Şimdi... Öncelikle tüm çizimlerde taslak çizimi yaptıktan sonra araştırma çizgileriyle hafif hafif çizdikten sonra köşeleri koyultursanız çiziminiz daha güzel görünecektir. O yüzden köşeleri biraz koyultuyorum başlangıçta. Hem çizdiğim objeyi daha iyi görmek için hem de daha iyi görünmesini sağlamak için. Şimdi şu kısımda koyu girmek istiyorum. Yani ben burayı koyu giriyorum diye siz de koyu girmek zorunda değilsiniz. Metalde gelgitler de oluşturmak için şu an kafama göre buranın koyu olmasını istiyorum. Burayı açık yapacağım. Burayı koyu böyle karışık karışık, karışık. Burayı koyu giriyorum. Sert çizgilerle giriyorum. Önceki derslerimizde öğrenmiştik. Tonlama yaparken çizgileri en dış hatta göre atıyorduk. Onun hizasında. Eğer onları izlemediyseniz onları izlemenizi de tavsiye ederim. Sert çizgilerle çizgilerimi atıyorum. Sonra bu kısmı mesela aydınlık bırakmayı düşünüyorum. O yüzden atladım orayı. Ve sert çizgilerime devam ediyorum. Şu kısmı mesela açık bırakmayı düşünüyorum. Oraya bir çizgi attım. öğrendiğimiz gibi. Alttaki çizginin hizasını takip ederek tonlama yapıyorduk. Burada böyle bir çizgi var ve ben burada tonlama yaparken onun yönünü kullanıyorum. Tamamdır. Şimdi şu kısımda da tekrar alt çizginin şekline uygun olarak yukarıya doğru tonlama yapıyorum. Açık renk olmasını istiyorum. O yüzden oraya dokunmadan yan tarafa geçiyorum. Tekrar buradan koyu olmasını istediğim yerleri koyultuyorum sert bir şekilde. Arkadaşlar ben burada sert bir şekilde tonluyorum dediğim için elinizde 6B kalemi alıp bastıra bastıra yapın demiyorum. Benim elimde şu an B bir kalem var. Ve B ile ne kadar sert yapılabilirse elimi biraz daha bastırarak yapıyorum. Şu kısımda şöyle bir beyazlık bırakıyorum. Buna da kafama göre karar verdim. Çünkü şu an imgesel olarak çalışıyorum. Siz de imgesel olarak rahat bir şekilde yapabilmek için önünüze metal bir cisim koyun. Ve onu sürekli çizin. Işığını değiştirin. Farklı bir metal cisim koyun. Onu baka baka çizin. O zaman imgesel çizerken o çizikleriniz aklına gelecek ve şurayı şöyle yapayım, burayı böyle yapayım, burayı beyaz bırakayım gibi düşüneceksiniz. Şimdi burada da belli belirsiz geçişler yapmayı düşünüyorum. Şurayı bir önce kalınlaştırayım. Burası koyu olsun. Çünkü parlama yapacak bu cisim. Sert geçişlerle koyudan açığa geçecek. arkadaşlar gördüğünüz gibi sert geçişler yaparak hafiften bir metal etkisi almaya başladıcısin yan tarafta da yan tarafta da yine aynı şekilde sert geçişler yapıyorduk ama sert derken renksel bir sertlik yani koyu renkli açık rengi yan yana getiriyorduk Burada da koyu renkli açık rengi direkt böyle tonlama yapmadan koyudan açığa kademeli kademeli geçmeden önceki derslerde yaptığımız gibi yapmadan yapıyoruz. Neden? Bunlar parlak yüzeyler, yansıtan yüzeyler. Bu nedenle böyle renksel açıdan sert geçişler var. Camla bunun arasındaki farkı da söylemiştim. Tekrar etmek istiyorum. Çizgisel olarak buradaki geçişleri yaparken elimizi daha yumuşak tuttuk. Ama burada daha sert çizgiler atarak metalin o kontrast renkleri daha belirgin bir şekilde verdiğini gösteriyoruz bu kadar beyaz bırakmam pek hoş durmayacaktır o yüzden biraz daha sertlik vermek için biraz daha ton atmak için şuraları koyultuyorum Arkadaşlar şu an anlatmadan devam ediyor gibi görünüyorum ama dediğim ekstra yaptığım hiçbir şey yok. Belli belirsiz kolu açıklıklar bırakıyorum. Göz izleme göre bunu yapıyorum. Bunun da imgesel olarak bunu yapabilmeniz için objeyi önünüze alıp metal bir objeyi çokça onu çizmeniz gerekiyor. Arkadaşlar siz şu anda burayı değil de burayı açık renk bıraksaydınız yine metal etkisini yaratabilirdiniz. Mantık aynı. Selt renk geçişleri ve biraz daha baskın çizgiler. Çünkü metalin dokusunun karakteristik özelliği böyle. Ve bunu en kolay şekilde böyle yansıtabiliriz. Şu anda koyutmak istediğim yerleri biraz daha koyutuyorum. Şu kısma da mesela şuraya da bir ton gidelim. Sanıyorum ki şu an daha iyi metal etkisini vermiş bulunuyoruz. Biraz daha devam edeceğiz. Şu baz beyaz bıraktığımız kısımları hafif bastırmadan rengini yumuşatabiliriz. Öz kısmını belli etmek için biraz daha koyultuyorum. Elime farklı bir kalem alıyorum artık. 4B bir kalem alıyorum elime. Koyulukları biraz daha belli ediyorum. Koyulukları biraz daha belli ediyorum. Koyu olmasını istediğim yerleri biraz daha kalın bir kalemle koyu bir kalemle belli ediyorum. Gözüme kestirdiğim bazı yerlere tekrar koyuluklar ekliyorum. Arkadaşlar umuyorum ki bu videoları izlerken elinizde kağıt ve kalemle deneme yapıyorsunuzdur. Çünkü bu sadece izleyerek olacak bir şey değildir. Elinizin kaleme ve kağıda alışması gerekiyor ve bunun için de çok çok çok pratik yapmanız gerekiyor. Şimdi şu açık kısımlara silgiyle çizgilerde atabiliriz. Aslında şuradan sap çizsek bu tam bir cezve olacaktı ama şu an gerek olduğunu düşünmüyorum buna. Arkadaşlar metal etkisini de böylelikle vermiş olduk. Geriye buradaki kumaş kaldı. Buradaki kumaşı da bir sonraki derste gölgelendirmeyi düşünüyorum. Umuyorum ki mantığını kavramışsınızdır. Bir sonraki videoda da kumaş gölgelendirmesiyle görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum.